Allah ismi yerine, Tanrı kelimesini kullanmak caiz midir? Cevap, Tanrı kelimesi, Arapça ilah kelimesinin karşılığıdır. İlah daha çok, Allah'tan başka ibadete layık görülen varlıklar için kullanılır. Allah kelimesi onun bizzat kendisini ifade eden özel ismidir. Bu bakımdan, kelam alimlerine göre Allah kelimesi, Cenab-ı Hakk'ın yüce zatına ve bütün kemal sıfatlarına delalet eden özel ismidir. Hiçbir dilde bu kelimenin ifade ettiği özel manayı kapsayacak bir kelime bulunmamaktadır. Öte yandan, Allah kelimesi bütün Müslümanlar için tevhid inancını temsil eden ortak bir baniteliğindedir. Bu sebeple Müslümanların, ibadet ettikleri tek yaratıcılarını Allah diye anmaları daha doğru olur. Dolayısıyla, Allah bu adla veya Esma-i Hüsna adı verilen 99 isminden biriyle anılmalıdır. Bununla birlikte dinimizin bildirdiği mutlak kemal sahibi, noksanlardan münezzeh olan yüce Allah'ı Tanrı diye anmak da İslam inancına aykırı olmaz.